Sayın ve sevgili Kral Sami, hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim hoş bulduk Sayın Mustafa Can. İyiyiz, şahaneyiz. Nefis Bugün alıyoruz. masamıza konuk olarak kargaları alalım diyorum. O, riskli. Hayatımızda evet kargalar başına sonra riskli, haklısın. Hayatımızın aslında gayet içinde, sağında, solunda, üstünde, altında yer alan canlılar. Yavruluyorlar, örgütleniyorlar, hamle yapıyorlar, ilişkiye geçiyorlar. Bir şeyleri var. Ee, şeyde hele kuzguncukta falan sıklıkla görüyorum. Ama biz böyle uzaktan görüp ucun ucun bakmak dışında çok fazla bir şey bilmiyoruz kargalarla ilgili. Kargaların dinozor soyundan geldiğini bilmek haricinde <gülüyor> elimde başka bir bilgi yok. Ee, yani aslında kuşların, en, daha doğrusu dinozorların günümüzdeki en yakın akrabası kuşlar. Herkes sürüngenler zanneder ama atasal kalıntıları kuşlar. Bu arada Kuzguncuk derken ismi bile bugün konuyla müsemmar. Ha haklısın. Değil mi? Evet, evet. Kuzgun da bir karga türü, karga ailesinden. Doğru, doğru söylüyorsun. Bak evet doğru. Şey, orada bir, bu sürü karga vardır bu arada. Evet. Ceviz atarlar yukarıdan aşağıya. İstanbul'da çok yaygın aslında karga. Yani normal hayatını yaşayan insanlar martıları çok görüyorlar. Ben yani çok martı görüyorum ama arada bir de karga durumu var. Enteresan İstanbul'daki karga durumu. Önce şey sorusunu sorayım. Bunlar 1000 yıl yaşıyor, 300 yıl yaşıyor falan hikayesi gerçek mi? Ha, yok. Yok öyle bir şey. Yani şimdi karga, mesela Türkiye'de karga takımına bağlı, karga familyasına bağlı diyelim. 8 tür yaşıyor. Bunların boyutları farklı. Ayrı türler olduğu için yaşam şekilleri farklı. Dünyada da Kargalar ee, kargalılar dediğimiz familjenin içinde yaklaşık 120 tür kadar var. İşte bunlardan en küçük cüce karga işte Serçe'den biraz iyiydi. İşte en büyüğü de işte leş kargası içlerinde en büyüğü. Hani geniş bir skalası var. O yüzden ömürleri de buna göre değişiyor. Ama öyle 100 yıl yaşıyor, 200 yıl yaşıyor o şehir efsanesi. Ee, kayıtlara geçmiş insan kontrolü altında e, en uzun yaşayan karga 40 yıl. Türüne göre değişmekle beraber mesela Avustralya kargaları 3 yıl, 5 yıl arası yaşıyor. İşte Ekim kargaları 15, 16, 20 yıl yaşıyor. Ama öyle 100 yıl yaşıyor, 200 yıl yaşıyor maalesef. Hayat mı yok öyle bir şey. Bir efsane daha var arka tarafta. Bunun tek eşli olduğuyla alakalı. Ha, o doğru. Kargalar hayatta kaldıkları sürece tek eşliler. Tek eşli yaşıyorlar. Tüm ömürleri boyunca eşi öldüğü zaman yenisini alıyor canım Hani ha. <gülüyor> bir kaza oldu, eşlerden bir tanesi öldü veya işte başka bir şey geldi başına, şey yapıyor yeni eş ediniyor. Ama eş hayatı hayat eşi olduğu sürece, yani hayatta olduğu sürece tek eşli yaşıyorlar kardeler. Enteresan. Evet. Böyle bir tek eşliği kuşlar nasıl seçiyor? Biz hep bunu böyle ahlaki bir gerekçeyle düşünürüz üzerine. Aslında evrimsel bir nedeni var. Yani Birçok türde istisnai kalıyor aslında tek eşlik. Mesela leylekler de tek eşlidir. Kargalar da tek eşlidir. Bunun çok temel sebebini bilmiyorum. Bir sürü teori var. Sonuca göre teori üretiyoruz. Ama kargalar özelinde hayvanlar aleminde geleceği tasarlayabilen, kendi yapısına göre uzak geleceği tasarlayabilen, hayal edebilen ve o geleceğe göre ...bugünü şekillendiren nadir canlılardan bir tanesi. Neyi kastediyor tabi olarak? Geleceği tasarlamaktan, planlı iş hayatı falan kurmuyor da, kariyer hayatı falan. Kurmuyor ama mesela günlük hayattan örnek vermek gerekirse... ...bir yem var, bir yiyecek var, bir yiyecek kaynağı var. Özellikle şehirde işte kedi severler, bol miktarda yemek bırakıyorlar sokakları. O kaynağı tespit ettiği zaman... Mesela üç gün sonra, beş gün sonra o kaynağın asıl sahibi olan kedileri oradan nasıl kaçırıp bir tarafta oyalarken, bir grup karga kediyi oyalarken öbür grup karga gelip yemi veya yiyecek kaynağı ne tüke, stratejisini yapabiliyor. Strateji yapabilmesi için de geleceği hayal etmek gerekiyor. En azından biz insan beyni olarak böyle düşünüyoruz. Mesela bu tek eşlilikte bir yan ürün olabilir veya bu özelliğin yan ürünü bir tek olabilir. Ve yavru büyütme, yavru bakımı açısından da kargalar özellik, özelliklidir. Biraz farklıdır. Mesela enteresan da sebebini ben de bilmiyorum. Dişi kargalar 3, 4, 5, 10'a kadar yumurta bırakabiliyor. Ama enteresan bir şekilde mesela 10 yumurta bırakacaksa bir gün arayla bırakıyor yumurtaları. Her yavru arasında bir gün yaş, bir, günü bir yaş farkı oluyor. Bunların bir e, zeka ergenliğine uğra uğraması yani ulaşması yaklaşık bir sene sürüyor. Cinsel ergenliğe uğraşması üç sene sürüyor. Yani koloni içinde üç sene boyunca bir ilişki var bunlarda. işte beslenme, bağımlılık, yuva bulma, yuva paylaşma gibi bir ilişki var. Üç sene sonra cinsel ergenliğe cinsel e, olgunluğa ulaştıktan sonra koloniyi terk ediyor. Mesela bunların hepsi tek eşliliğin sonucu veya bu davranışlar tek eşliliğin sebebi olabilir. Üzerinde çok teori yapılabilir. Koloniden olan yavruların hepsi ayrılıyor mu? Yoksa duruma göre ayrılanlar var falan diye. Koloni yaşıyorlar bu arada. Koloni halinde yaşıyorlar. Yani koloni tabii burada insan yaşamıyla karşılaştırırsak işte sülale olarak veya aşiret olarak veya koloni olarak yaşıyor diyebiliriz. Çünkü mesela tek eşli olmanın yanında getirdiği bazı davranış şekilleri var. Kargalar çok koruyucu ve kollayıcı, yani bölgesini çok koruyucu canlılardır koloni halde yaşadığı için. Koruyucu olmak, koloni halde yaşamak iletişimi arttırıyor. İletişimin artması onların kendi içinde, biz insan kulağı olarak ayırt edemiyoruz ama sesli iletişimi geliştiriyor. Kendi aralarında bildiğin, yani varsa karga dili var. Kimin nereden geldiğini, Hasan abi sağdan yanaş kedi buradan gidiyor falan diyebiliyorlar. Hareketlerden bunu 3 aşağı 5 yukarı anlıyoruz. İşte bunlar hep sosyal yaşamanın, işte tek eşli olmanın, yavru büyütmenin, yavrunun genetik kirlenmeyi engellemek için yavrunun belli bir çağa, mesela cinsel olgunluğa ulaştığı zaman koloniyi terk etmesi bunların hepsi birbirine bağlı davranış patenleri. Enteresan bir de kargaların bu ayda hikaye martılarda da var bir böyle ben buranın ağası da benim Doğru. ya da buranın hakimi de benim gibi bir tavrı var. Yani bu, bu, bu hani böyle benim verdiğim ya da kişisel bir şey değil değil mi? Yani genel olarak böyle bir tavrı var yani. Martılarda Mart, da var benzer. Martılarda da var. da var, kargalarda da var. İstanbul özelinde işte martılar da şehir dışı şehir yaşamının dışında koloniler halinde yaşıyorlar. Kargalar da öyle. Koloni halinde yaşamak bir teritoriyel alan, bir hükümdarlık alanı oluşturmayı gerekiyor. Şimdi İstanbul üzerinde dünyanın en büyük kuş göçü yollarından bir tanesidir İstanbul. Şimdi iki koloni ve iki teritoriyel alan hakimi kuşun aynı ortamda bulunması gökyüzünde bir mafya savaşı oluşturuyor. Yani bunu izlemek lazım. Ben geldiğimden beri izliyorum. Diğer aşiret diğer koloninin bireylerini taciz etmek, dalga geçmek, alandan kovmak, akabinde... Ya işte Hüseyin abi sıkıştırdılar beni. Ahmet abi çağır kahveden. Karga kolonisinin diğer bireylerini toplayıp getirmeler, alarm vermeler falan. Ciddi şey var gökyüzünde. Aksiyon filmi var yani seyredene. Ben seyrediyorum çok zevk alıyorum. Bu arada mesela ben de gerçekten bir kargadan bir kanat tokatı yemişliğim vardır. Yani yolda yürürken arkadan gelip tak diye vurup gitti. Mesela yani hani bunu yapabilecek kadar sosyal ya da alan hakimiyeti falan bir şey var. Yani... Böyle hikayesi var değil mi? Kargı. Tabii ki. Kargalın türleri çok fazla. 120'ye yakın tür var ama mesela Türkiye'deki, Anadolu'daki kargalardan gitmek lazım. İşte 8 türümüz var. En çok görünen. Şimdi kargalar, e, işin enteresan tarafı. Araya bunu koymam lazım. Biyoloji de sınıflandırma da ötücü kuşlar arasına giriyor bu arada. Passeriformes. Ötücü kuşlar da e, şeyde, fam, e, ne derler, familiyesinde grubunda bulunuyor. Kendisi ötücü bir kuş. Yani bülbüllerle, kanaryalarla <gülüyor> aynı grupta. Sesli kötü ayrı bir şey. Ama en en büyük ayrım noktalarından bir tanesi alışık olmadığımız kadar zekiler. Yarı efsane, yarı deneylerle gözlemlenen bir şey. Ortalama böyle iyi gelişmiş, sosyal hayatı iyi olan bir karı insanlarla kıyaslarsak 6-7 yaşında bir insan çocuğuyla hemen hemen aynı zekaya, sahip olabiliyor. Temel ayrım noktalarından bir tanesi, enteresan olanlardan bir tanesi hayvanların birçoğu, evcillerden bahsetmiyorum, kötülüğü ayırt etme özelliği vardır. Başka bir canlı kendisine kötülük yaptığı zaman ayırt eder. Ona göre tedbir alır. Kargalarda diğer hayvanlarda çok nadir görülen primatlara kadar dahi belki görülmeyen iyiliği de ayırt edebiliyorlar. Yani kendisine iyilik yapan bir canlıyı bir insanı, ha bu iyilik yaptı ben buna iyi davranayım Şeyine sokuyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, şeylerde literatürde bulunabilir. Kendisine iyi davranan bir insana zaman zaman hediye getiren kargalar var. Yani kendisini beslemiş, yaralarını iyileştirmiş, iyilik yapmış bir insan. Literatürde var isimlerini şu an hatırlamıyorum. Şey yapıyor, hediye getiriyor. Şimdi bu başka canlılarda gözükmüyor. Cama pencereye ceviz. Peynir falan bırakalım karga için. İşte yakın arkadaşlarından bir tanesi kargaları besliyor şeyde. Camın önünde saksı var, bitkiler var. Zaman zaman bitkilerin içinde bir de yüksek katta oturuyor. Patates kızartması buluyor. Valla yukarıdan komşular mı attı falan. Sonra bir gün gözlemlerken fark ediyor. Sürekli yem verdiği, hatta biraz abartmış işi. Böyle uzun çubukların üzerine peynir falan bağlayıp daha kolay beslensinler diye Aparatlar yapan bir arkadaş. Gözlemlerken patates kızartmalarını kargaların getirdiğini fark ediyor. Hayran bir şiş bize peynir uzattılar biz de oraya... Patates... <gülüyor> <gülüyor> Tabak boş geri gitmez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, oldukça zeki canlılar. E, mesela şey vardır, gözlemlerde, deneylerde tespit edilen. E, primatlar ailesinin dışında amaca yönelik alet kullanan e, nadir canlılardan bir tanesidir. Hani belki belgesellerde görmüştür e, arkadaşlar. İşte bir dal koparır. O dalla işte solucanları veya işte kurtları, karınca yuvalarını falan deşeler. Alet olarak kullanır. Bunu terematlar da yapıyor. Ama kargalarda şöyle bir şey gözlenmiş. Mesela bir ağacın gövdesinde bir yerde bir kurtçuk var. Onu dalla çıkartması lazım. E, taciz ve tahrik etmiyor. Yani onu oradan çıkarmak için uğraşmıyor. Kız duruyor. E, kurtun Sopayı ısırmasını sağlıyor, ısırdıktan sonra çekip yiyor. Bu strateji gerektiren bir davranış şekli da artık yani geleceği tasarlayabilmesi lazım zihninin bunu yapabilmesi için. Bu tür özellikleri var. Artık mesela ekstra özelliklerinden bir tanesi. Al alakarga olabilir veya işte Avrupa ala kargası olabilir. Birçok canlının yapamadığı bir şey yapıyor. Aynadaki aksinin kendisi olduğunu anlayabiliyor. Bu kargaların hepsinde yok. Mesela bizim ekin ne yok, leş kargalarında yok. Ayna gördüğü zaman arkasına bakıyor. O da bir zeka göstergesi. Hani arkada biri mi var diye bakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam alakarga olması lazım. Aynadaki görüntüsünün kendisi olduğunu biliyor. Tüylerine falan bakıyor böyle ha, güzel miyim falan diye. Zeka göstergesi. Bu kent hayatının içerisinde adapte olma bir iş ya. Yani mesela martılar tuhaf bir şekilde adapte oluyor. Belki bütün martıları da konuşuyoruz tarafta Yani çok... Spesifikler özellikle İstanbul'da. Söz hakkı doğdu şimdi evet. martılara, yani yukarıda bir savaş var, kargaları konuşuyoruz, martıları da konuşmak lazım. Evet, yani onların da böyle bıçkın tuhaf bir şeyleri var yani, gerçekten denizciler falan yani, ne oluyor? Bıçkın devirciler falan. <gülüyor> evet. evet. Kanadın dövme olanı gördüm. <gülüyor> <Ya, evet. gülüyor> Kargalar niye mesela kente adapte oluyor? Yani hava kirliliği daha yüksek araç bilmem ne falan var. Yani gıda buluyor muhtemelen ama yani beslenme davranışında dışarıda olmaya karşı bir avantaj mı var kentin içerisinde bayağı yerleşebiliyor? Aslında bir adım daha geriye gitmek lazım. Kentin dışına çıkalım. Doğada bazı karga türleri nasıl yaşıyor? Ee, yine zekadan kaynaklanan bir şey. Mesela kur sürüleriyle beraber yaşayan kargalar var. Kur sürülerini takip ediyorlar. Ee, Beraber küçük bir ortak yaşam örneği. Kurtlar avlandıktan sonra yiyeceklerin bir kısmını kargalar yesin diye ayırıyorlar. Karşılığında da kurtların mücadele edemeyeceği rakip büyük avcılar geldiğinde kargalar kurtlara sinyal veriyorlar. Diyor ki işte atıyorum Alaska civarlarında kurtlar avlanırken leşin kokusunu, avun kokusunu alan bir ayı yaklaşıyor. Ayının geldiği yönü, nereden geliyor, ne zaman geliyor gibi bilgileri kurtlara bildirebiliyor. Yani bir ortak yaşam, bir beraber yaşama eğilimi var zaten. O zaman kentlerde de kargalar, insanlarla bir tür ortak kombin bir şey kuruyor, tabii. sistem kuruyorlar. Yani zaten tür olarak birçoğu yatkın, doğada da yatkın. Ee, tabii bu yanlış anlamıştır 120 türün tamamı böyle yaşamıyor. Ama yatkın olanlar var. Yatkın olanlar da şehirdeki yaşama tercih ediyor. Çünkü gıda bulmak kolay. Birlikte yaşamaya alışıklar veya öyle bir altyapıları var. O yüzden daha kolay şehirde yaşamalar. Artık bir de kargalar şeydir. Omnivordur. Yani insan gibi. Et de yer, ot da yer, böcek de yer. Ne bulursa yer. Karbonizat da yer, simit de yer. beslenebileceği her şeyi yer. İnsan şeyine uygun yani. Bu, bu e, tahıl tarım arazilerinde de kargalar büyük sorundur. Korkuluklar, morkuluklar falan hikayesinin e, yapılması. Asıl kargalar için değil mi onlar? E, tabii kargalar için. En çok dikkati çeken o sırf orası değil. Ben bir iki proje yapmıştım modern hayatta. En vazgeçilmez olan şeyimiz e, elektrik. E, elektrik hatlarının özellikle yüksek gerilim hatlarının başına beladır kargalar. Oradaki izolatörleri yerler, parçalarlar, gagalarını orada sivriltirler, canları sıkılır, oyun oynarlar. Ve milyon dolarlık zararı sebep olurlar. Oraya işte zamanında bundan 20-25 sene önce projelerde işte acı tat veren şeyler sürülüyor. Yani hayvan ilkinde tamam düşüyor tuzağı da ikinciye düşmüyor. Kafa çalışıyor yani. Başka bir yol buluyor oraya zarar vermek için artık. Niye yapıyorsan hani ne işiniz var benim alanımda da diye olabilir. O kadarını bilmiyoruz. Nereden geliyor karga adı? Ha, karga adı çok enteresan. Karga Uygurca. Uygurcadan almışız ve kara kuş demek. Kar, karadan geliyor. Ga, muhtemelen o da kuştan geliyor. Hani şey kuşun ağzında biz gaga diyoruz ya, o da kuşu betimleyen özel bir şeydir. Muhtemelen o da e, oradan geliyor ama karga kelimesi olarak biz Uygurcadan almışız. Ee, bir ara böyle bir şeye heveslenmiştim. Acaba evde beslenebilir mi karga falan? Yani o siyahlığı <gülüyor> parlaklığı bilmem <gülüyor> ne? Yani, yani çok zor, yani özgürlükle ilgili sıkıntıları olan bir hayvan. Yani kafeste olmuyor hikayesini duydum. Gerçek mi? Yetişkin olarak esaret altına düşmüş kargalar olmuyor. Ama yavrudan anlasa mesela yuvasından düşmüş, ebeveynsiz kalmış veya atılmış yavru yaşayabilecek düzeyde olduğu zaman yani alıp besleyip evcilleştiren çok kayıt var. Hatta bazı türler, özellikle kuzgunlar. Şöyle bir kafa karışıklığı var. Filmlerde falan karga çok kullanılır. Efsanelerde, fabullarda. Aslında onun kökeni kuzgundur. Kuzgun Zamanda evcil hayvan olarak beslenilen bir şeydir. Tercih edilmesinin sebebi de biz sadece insan konuşmasını taklit eden hayvan olarak hep papağanı biliriz. E, yavrudan alınmış kuzgunlar iyi yetiştirilirse papağandan daha güzel konuşurlar. Oo, öyle bir özelliği vardır. Ve yani tarih boyunca kuzgun sahibi olan, kuzgun yetiştiren birçok kayıt var. Hatta ve hatta gene efsanedir işte hani demin konuştuk ya hediye getiriyor falan dedik hep masallarda, fablılarda, efsanelerde nasıl biliriz? Karga aç göğsüdür. Gider altın bulur, gümüş bulur, saklar. Doğada böyle bir şey yok. Esaret altındaki, daha doğrusu evcilleştirilmiş kargalarda böyle bir davranış gelişiyor. Yine <gülüyor> efsanedir. Kitaplarda vardır. İhsan Okta Yemeler'ın Puslu Kıtalar adlısında da geçer. Mesela Meslek grubu olarak belirlenen belirlen veya oluşturulmuş bir şey var. Karga yuvalarını araştıran veya işte arayan mevsimlere göre grup insanlar vardır. Evcilleştirmiş kargalar komşuların altı yüzünü takısını falan çalıp gider bir yerlere saklarlar yuvaları. Mesela işte senede iki defa gruplar halinde çıkıp bu yuvaları talan eden insanlar vardır ve bunu meslek haline getirmişlerdir. Yarı efsane yarı doğru. Ama yabani kargalar bunu yapmıyor. Evcil kargalar yapıyor. Parlak şeyleri topluyorlar. Saklıyorlar. Bazen sahibine hediye olarak getiriyor. Mesela elmas küpe getiren kuzgun düşünsene ha. <gülüyor> Çok havalı. Yabaniler <gülüyor> parlak şeylere ilgi duymuyorlar mı? Yani ben mavi ve parlak şeyleri ayırt ediyorlar diye. Yabanilerde o kadar yok. Yani yuva yaparken araya koyuyorlar şey var ama hani gidip özellikle işte misketli, altınlı, gümüşlü falan öyle bir şey aramıyorlar. İşin o tarafı efsane. En çok bu davranış şekli esaret altındaki karga soylarına veya işte evcilleştirmiş karga kuzgun gibi hayvanlarda gözüküyor. Onlar topluyorlar bir yere, e, yerleştiriyorlar. Ve şey de enteresandır. Mesela biz birçok hayvanı erkeğin dişisine ayırabiliriz. Bu konuyla ilgilenmeyen birileri bile aslan erkeği, dişisi. Eşeysel dimorfizm denir buna. Birçok hayvanda vardır. Bazı bitkilerde de vardır. Mesela incir ağaçlarında. Ee, mesela kargalarda eşeysel dimorfizm bizim anlayabileceğimiz düzeyde yoktur. Yani bir kargayı gördüğünüz zaman bu erkek bu dişi" diyemezsin. Çok eğitimli gözler bile hani erkekler biraz iridir ama şişman bir dişi karga mı yoksa normal bir erkek karga mı bilmek zor. Ya silitsini bile havada görüp bu dişi erkek diye ayırt, ayırt edemiyor muyuz gerçekten? Vallahi ben yıllardır uğraşıyorum ayırt etmekten vazgeçtim. Kendi herine Yok. Ayırt dediğimiz, Yani sivrisineği dahi ayırt edebilirim. Ayırt eden abilerimiz var. Kar ve zor. Çünkü eşeysel demortizm dediğimiz eşlere bağlı şekil değişikliği onlarda bizim algıladığımız düzeyde yok. Kendi aralarında vardır. <gülüyor> Mutlaka vardır. Koku feron. Yani inşallah <gülüyor> vardır. <gülüyor> Hanım falan ay hayranı afedersin ya gözünüzü üçtür bak sana denk geliyor falan diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı işler. Abi çok güzelmiş, teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim. Kargalara dikkat edelim bundan sonrasında. Ee, yani gözlemlemek çok eğlenceli. Karga kolonileriyle de martı kolonilerinin arasındaki o didişmeye, o savaşa, işte sinyallere. Yani kendi gözlerimle gördüm bir cam balkonun içinde mahsur kalmış bir martının bulunduğu yere gidip İnsan mimiği gibi, ben öyle algılıyorum muhtemelen değildir ama ha salığa bak çıkamıyor diye başında dalga geçen karga gördüm yani. Sonra gruplar toplandılar, ciddi bir kavga çıktı. Sonra dağıldılar ama bir şey var gökyüzünde bir İstanbul'da karga martı savaşı var. Dur şuradan notlarıma bakayım, atladığım bir şey var mı? Önle de alabilirsin bu arada bakıyorum. Bu evet, görebiliyorum buradan hala kargaları en büyük kargaları tehdit eden en büyük unsurlardan bir tanesi bir virütik hastalıktır. Batı Nil virüsü deriz. İnsanlara bulaşma ihtimali de vardır ama böyle hafif grip şeklinde genellikle atlatır. İnsanlarda ölümcül değildir. Ee, ama kargalarda geri dönüşümsüz olarak ölümcül bir virüstür. Ee, onun ölümüne sebep olur. Özellikle suların kirlenmesi çevremizin atıklarla kirlenmesi bu tür hastalıkların da yayılmasına sebep olduğu için karga popülasyonunda ciddi kötü şeylere sebep olabilir. Ee, en azından hani bir örnek daha kendi şehrimizi, kendi hayatımızı korumak için alacağımız tedbirler aynı zamanda kargaların da martıların da, diğer kuşların da ortak yaşadığımız tüm canlıların da bugün farkında olmasak dahi bir gün ağaca bakıp bir kuşu görüp ne güzel evet. yaratık, ne güzel bir canlı dememizi sağlayacakların devamını istiyorsak bunlara dikkat etmemiz lazım ee, kamu spotunda vermiş oluyor <gülüyor> <öyle canım. gülüyor> <gülüyor>